Değerli izleyiciler, sana Haber Bülteni'ne karşınızdayız. Bugünin değerli tarih masatı haber noktaları, haber bülterimize başlıyor. Yaklaşık 23.29'a kadar bu ekranlarda gün eş kan gelişmeleri Serçin paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olsak, @tarihhaber, TikTok tarihhaber TV, Facebook tarihhaber, LinkedIn tarihhaber, YouTube tarihhaber, Tumblr tarihhaber, Instagram tarihhaber, Twitter tarihhaber, YouTube'umuz ve Bitgram'da 2008, YouTube Tarık Habertibi ve VKM'ler Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli izleyenler. Diğer sosyal medya kanallarımızda tanıtacak olursak bir kolay da yayındayız. Bir kolay kanalımız Tarık Habertibi'den bizlere ulaşabilirsiniz. Upcanlı Yayınla yeni dayı Upcanlı Yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'te de yayınlayız. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'de bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler. Twitter'da sesli odalarda yayındayız. Değerli izleyenler Twitter'a bekleniyorsunuz. Yunan'da yayındayız efendim. Yunan kanalımız tarik haberi bilen bize ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenmiş. Açılsın, onu da yayın açalım değerli izleyenler. İlk haberimize geçiyoruz. Efendim bugün 19 Mayıs Atatürk'ün e gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun değerli izleyenler. Ve ilk haberimize geçiyoruz. Sıcak bakmıyorum dedi ve Erdoğan diğer Erdoğan flash kripto para açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu. Kripto paralarla ilgili flash açıklama yaptı. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Aralık'ı anla gençlik ve spor bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı millet kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Birleşik Arap Emirliği ve Suudi Arabistan'la ilgili mesajlar veren Erdoğan bazı aile arasında sıkıntılar olur. Biz bu sıkıntılara açlık ifadelerini kullan. Kripto paralarla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, kripto paralarla ilgili çalışmalar sürüyor. Ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum diye konuştu. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu. Kripto paralarla ilgili flash açıklama. Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma. Gençlik ve spor bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Baye ve Suudi Arabistan'la ilgili mesajlar veren Erdoğan, bazen aile arasında sıkıntılar olur. Biz bu sıkıntıları açtık ifadelerini kullandı. Kripto paralarla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, kripto paralarla ilgili çalışmalar sürüyor. Ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından da duyurusunu yaptığı gençlerle buluşması yayınlandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Sığınmacı konusu. Osmanlı'dan bu yana Türkiye sığınmacılara kapısını her zaman açan bir ülkedir. Bu da Türkiye'nin büyüklüğünü gösteriyor. Suriyeliler için briket evler yapılıyor. İnsanca yaşayabilecekleri yerde iskan edeceğiz. Hedefimiz bu briket evlerde 1 milyon mülteciyi barındırabilmek. Salgında yatırımlar durmadı. Salgında yatırımları durdurmadık. Hastaneleri yapmak işimizi kolaylaştırdı. Şu anda bizim 19 tane şehir hastanemiz var. Sayıları daha da artacak. En küçüğü 500 oda, ondan sonrası 1600-2000'e kadar devam ediyor. Eğer bu hastanelerimiz olmasaydı kritik dönemlerde sağa sola bakacaktık. Fakat bunları yapışımız işimizi kolaylaştırdı. Şu anda bizim yoğun bakımlarımızda ciddi ihtiyaçlarımız kalmadı. Bunlar yeter mi? Hayır. Türkiye, dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldi. Atatürk Havalimanı'na ilk ağaç 29 Mayıs'ta dikilecek. Atatürk Havalimanı'nı Türkiye'nin en büyük millet bahçesi haline getireceğiz. 29 Mayıs'ta ilk ağacı dikeceğiz. Baye ve Suudi Arabistan'la ilişkiler. Baye ve Suudi Arabistan ile ortak paydamız var. Müslüman kardeşlerimiz onlar. Bazen aile arasında sıkıntılar olur. Biz bu sıkıntıları aştık. Gerek Suudi Arabistan'la, gerek Abu bir yönetimiyle bunları aşarak ticari ilişkilerimiz için adımlarımızı atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj, İsveç ve Finlandiya'ya hayır diyeceğiz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. NATO ile ilgili adımda malum bu İsveç ve Finlandiya, tüm bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. PKK'ya üpliği ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, paçavralarını köprülere asacaklar. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir teşkilatın içerisinde biz terör yardımı yapanları istemeyiz. Bunlar terör odaklarını barındıranlardır. İsveç, tam bir terör oda, terör yuvası. Kusura bakmasınlar. NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse o ülkeyi alamazlar. NATO'ya İsveç ve Finlandiya için hayır dediğimizi ilgili arkadaşlara ilettik. Rusya-Ukrayna savaşı. Biz bir denge politikası güdüyoruz. Ben Sayın Putin'le ve ile bağlarımı koparmadım. Suç işleyen bedelini öder. Siyasetçi diye kimse cezalardan kaçamaz. Kaçarsak, sivil olana haksızlık olur. Bunu aşmamız gerekiyor. Atatürk Havalimanı tartışması. Şimdiden müjdeyi vereyim. Bütün o bölgeye Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olarak gelip orada günleri geçirecek aileler olacak. Oyun parklarıyla, kültürel merkezlerle büyük güç olacak. O bölge millet bahçesi noktasında fakir bölge. Orası çok güzel bir yer olacak. Bir taraftan da yanında şehir hastanesi var. Burada gayet güzel bir proje hayata geçecek. Şimdiden ben oranın bitmiş halini görüyorum. Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız. Hislerin dışındaki yeşil alanları zenginleştireceğiz. Bununla ilgili olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız. Sokak hayvanları ile ilgili son durum. Belediyelerimizin bu konuda hepsinin ölçüsü çerçevesinde gücü var. İsterlerse koskoca İBB ne için bu konuda kalkıp da hayvanlarla ilgili barınak yapmıyor? Bizim Konya belediyemizin nefis bir barınağı var. İlçe belediyesi olarak İstanbul'da Beykoz Belediye'mizin barınağı var. Teşhis, tedavi ve bunun dışında atmaları gereken adımlar var. Ortak faydamız, en önemli süreç burada kısırlaştırmadan geçiyor. Sokak hayvanlarında çoğalma ciddi bedeller ödetir. Enflasyonla mücadele. Devlet olarak etkin ve yetkili bir mücadele sürüyor. Dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerde bugüne kadar görmedikleri yüksek enflasyon rakamları görülüyor. İnşallah enflasyonu da indirmeye başlayacağız. İhracat Rakamları Bizim bu yıl hedefimiz ihracatta 250 milyar dolara ulaşmak. Bizim göreve geldiğimizden bu yana hedefimiz ithale dayalı ihracattı. İthale dayalı ihracatta da bundan sonraki süreçte yerli piyasadan bu ürünleri alıp, ürüne dayalı olarak mamun maddeyi üretirsek o zaman bizim bu noktadaki maliyetlerimiz düşecek. 250 milyar dolar seviyesini o zaman aşacağız. Faiz ve aradaki dengeyi de sürekli olarak kapatma imkanını yakalayacağız. Bundan hiç endişem yok. toparı. Elon Musk'la yaptığımız görüşme, uzaya... Birini zengin, birini fakir edecek araç doğru değil. Anasaya dönmek için tıklayınız. Ama, ama haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 23-29'a kadar değerli izleyenler. AB'den görülmemiş destek geldi. Ukraynalıların galip gelmesini sağlayabilir. AB'den Ukrayna'ya tarih yardım geldi. 40 milyar dolarlık paket onaylandı. AB Kongresi Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük yardım paketini onayladı. 10 Mayıs'a temsilciler meclisinde onaylanan Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketi Senato'dan onay aldı. Senato çoğunluk dedi. Demokrat Kuş, e, Schumer, bu yardım Ukraynaların galip gelmesini sağlayabilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'ya tarihi yardım. 40 milyar dolarlık paket onaylandı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük yardım paketini onayladı. 10 Mayıs'ta temsilciler meclisinde onaylanan Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketi, senatodan onay aldı. Senato çoğunluk lideri Demokrat Chuck Schumer bu yardım, Ukraynalıların galip gelmesini sağlayabilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım içeren 40 milyar dolarlık yardım paketi. 10 Mayıs'ta temsilciler meclisinde onaylanmasının ardından senato'da yapılan oylama ile karşı 11 oyla onay aldı. Yardım paketi, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in imzalaması için beyaz saraya gönderilecek. Yardım yolda. Senato çoğunluk lideri Demokrat Chuck Schumer oylamadan önce yaptığı açıklamada, yardım paketi için destek çağrısında bulunarak, bu büyük bir paket ve hayatta kalmak için savaşan Ukrayna halkının büyük ihtiyaçlarını karşılayacak. Senato bu acil yardımı kabul ederek Ukrayna halkına şunu söyleyebilir. Yardım yolda. Gerçek yardım. Önemli yardım. Bu yardım Ukraynalıların galip gelmesini sağlayabilir dedi. Yardım paketi güvenlik yardımı için 6 milyar dolar Ukrayna'ya gönderilen Amerika Birleşik Devletleri ekipmanlarına ait stokları yenilemek için 8,7 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Avrupa Komutanlığı operasyonları için 3,9 milyar dolar ve bilenin acil bir durumlara yanıt olarak kongre onayı olmadan kullanacağı fona 11 milyar dolarlık harcama yetkisi veriyor. Başkanlık Çekme Otoritesi, yönetimin Amerika Birleşik Devletleri stoklarından askeri teçhizat ve silah göndermesine izin veriyor. Pakette ayrıca, Rusya'nın saldırıları nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda güvensizliğiyle mücadele için 5 milyar dolar ve Ukrayna'ya destek amacıyla oluşturulan ekonomik destek fonuna yaklaşık 9 milyar dolar içeriyor. 50 milyar doları aşacak. Biden'ın yardım paketini onaylamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus ordusunun saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yaptığı yardım miktarı 50 milyar doların üzerine çıkacak. Senato'daki oylama öncesi Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin konferans üyelerine yardım paketini onaylamada hızlı olmaları çağrısında bulunmuş. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun sadece 19 Mayıs'a kadar Ukrayna'ya silah göndermek için yeterli parası olduğunu ifade etmişti. Bina Ana sayfa Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-29'a kadar. İBB'nin 19 Mayıs konserine tepki geldi. Atatürk yüzüne bakar mı senin denildi. İBB'nin konseri tartışma yarattı. Atatürk yüzüne bakar mı senin denildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs'ta düzenlenen Apollos Dermi konseri sosyal medyada tepki çekti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit da konsere tepki göstererek İmamoğlu 19 Mayıs'ta 19 Mayıs Pontus soykırımıdır iftirasını atan Adama konser verdiriyor, Allah aşkına zerre kadar midi kimliği yok mu ifadelerini kullanıyor. İbn'in konseri tartışma yarattı. Atatürk yüzüne bakar mı senin? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs'ta düzenlenen Apolas Lermi konseri sosyal medyada tepki çekti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da konsere tepki göstererek, İmanoğlu, 19 Mayıs'ta 19 Mayıs Pontus Soykırımıdır iftirasını atan adam konser verdiriyor. Allah aşkına zerre kadar milli yok mu, ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gün halka açık ücretsiz konser düzenledi. Karadenizli sanatçı Apolas Lermi'nin konser verecek olması başta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmak üzere sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Özdağ'dan İmanoğlu'na sert sözler. Özdağ, sosyal medya hesabından sert sözlerle İBB Başkanı Ekrem İmanoğlu'na yüklendi. Zafer Partisi lideri tepkisini, İmanoğlu, 19 Mayıs'ta 19 Mayıs Pontus Soykırımıdır iftirasını atan adama konser veriliyor. Allah aşkına zerre kadar milli yok mu? Sonra Atatürk ile konuşmak isterdim diye reklam ajansı cümlesiyle ortaya çıkıyorsunuz. Atatürk yüzüne bakar mı senin, ifadeleriyle gösterdi. Özdağ paylaşımını Apolas Lermi'nin bir videosuyla yaptı. Videoda Yunanistanlı Mattayost Sahuridis'in Apolas Lermi için, Trabzonlu Apolas Lermi'nin anavatanında özgürce şarkı söylemesi bizim büyük sevincimiz. Türkiye'nin Pontus'lu Rumlara soykırımı, Ermenilere, Kürtlere soykırımı için çok uzaklardan gelip bize modern bir marş söylemesi bizim büyük sevincimiz. Söyleyeceği şarkı vatanımı kaybettiğim ifadelerinin kullanılması tepkilere neden oldu. İlkten açıklama, Özdağ'dan yanı. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepkiyle karşılanan konser için, İmanoğlu'nun 19 Mayıs'ta konser verdirttiği tipe bakın. Senin, benim vergimle, delirmemiz için yapıyor bence paylaşımları yapıldı. Gelen tepkiler üzerine ipten yapılan açıklamada müzisyen Mattayos Saha Uridis'in konser ve organizasyon takviminde bulunmadığı bildirildi. Özdağ bu açıklama üzerine bir paylaşım daha yaparak, İrmanoğlu, bu yaptığım Türk milletine utanmazca yalan söylemek. Ben Mattayos Saha bahsetmedim. Bahsettiğim kişi konseri olan diğer Pontusçu Apolas Demi. Bu adam Türk İstiklal Harbi'ne küfrediyor, siz ona para ödeyip konser verdiriyorsunuz, ifadelerini kullandı. Şampiyonluk konserleri iptal edilmişti. Süper Ligi şampiyon bitiren Trabzonspor'un kupa töreninde sahneye çıkacak sanatçılar arasında yer alan Yunanistanlı Mattayos Sahuridis, kutlamalar öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından eleştirilmişti. Bu eleştiri sonrasında Trabzonspor yönetimi, şampiyonluk kutlamaları afişinde yer alan Sahuridis'in sahneye çıkmasına izin vermemişti. Yaşanan olayların ardından kendisinden tek başına sahne yapması istendiğini belirtenler mi, bu teklifi kabul etmedim. Marttayoz sahneye çıkmıyorsa benim de çıkmayacağımı belirtti. Bizi görmek için gelen taraftarlarımızdan özür dileriz ifadelerini kullanmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber devam ediyor yaklaşık 29'a kadar. Belediye Başkanı adamını buradan deli 19 Mayıs töreninde gerginlik yaşandı değerli izleyenler. İzmir'in Çeşme ilçesinde 19 Mayıs Atacük Ramla Gençlik ve Spor Bayramı töreninde Çeşme Belediyesi Zavutalarının kortej yürüyüşü için en önde olan lise öğrencilerinden oluşan bandonun önüne öğrenci iterek belediye bandosunu geçirmeye çalışması öğretmen ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise zabıtalara tepki gösteren bahaneşe alın, alın bunu buradan. Belediye Başkanından zabıtarı <gülüyor> alın bunu buradan. İzmir'in Çeşme ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde Çeşme Belediyesi zabıtalarının kortej yürüyüşü için en önde olan lise öğrencilerden oluşan bandonun önüne öğrencileri iterek belediye bandosunu geçirmeye çalışması öğretmen ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise zabıtalara tepki gösteren vatandaşa, alın bunu buradan dedi. Çeşme Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi programı, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından bando eşliğinde kortej oluşturulurken, Çeşme Belediyesi Zabıtaları kortejin önünde yer alan Atatürk Lisesi öğrencilerinden oluşan bando takımını iterek, en öne Çeşme Belediyesi bando takımını yerleştirmeye çalıştı. Yaşanan bu olaya öğretmen ve çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Kameraya yansıyan görüntülerde vatandaşlardan biri zabıtalara, ''Niye ittiriyorsunuz çocukları? Çocukları iterek yer açıyorsunuz ayıp diye tepki gösterdi. Zabıta ile vatandaş arasında tartışma yaşanırken, olay yerine gelen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın zabıta'ya tepki gösteren vatandaşa sen kimsin? Sessiz ol dedikten sonra zabıta'ya dönerek alın bunu buradan diye talimat vermesi de kameralara yansıdı. Belediye Başkanı'na tepki. Yaşanan olaya tepki gösteren AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 19 Mayıs'ı kendi bayramı sanmış belli ki, Belediye bandosunu zabıtadan oluşturduğu eskort ile Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin bandosunun önüne sürmesi, en öne belediye bandosunu geçirerek bu korteji kendi şovuna dönüştürmeye çalışması başka türlü açıklanamaz. Ne bayramımıza, ne bayramı hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına, ne de bayramın asıl sahibi Türk gencimize yakışmayan bu itiş-kakış ise oranın gözünü şov ortaya koyuyor. Bugün bir kere daha anladık ki, Atatürk'ü anmak ve gençliğin önünü açmak, oranın umurunda bile değil. Ego ve şiddet ruhundan ibaret olan için varsa yoksa gösteriş dedi. Bu görüntülerin izahı yoktur. Yaşanan olaya sosyal medyadan tepki gösteren AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan, şişmede belediye eliyle yaşanan bu görüntülerin izahı yoktur. Gençlerin bayramında, Gençleri ezmeye çalışmak ve ardından bu yaşananları durdurmak yerine tepki gösteren vatandaşa zabıta ile zorbalık yapan Çeşme Belediye Başkanı hemen gençlerden ve milletimizden özür dilemelidir dedi. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişiliği ise sizce bu arbedeyi çıkaran zihniyet Atatürk'ü anmak ve gençlikle ne kadar ilgili? Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve zabıta bandosu, devlet törenindeki gençlik bandosunun önüne geçmek isterken, Hatta itiraz edenlere alın bunu buradan derken sizce neyin peşinde? Bu zihniyet Atatürk'ü de gençliği de şahsi itbali için kullanan, siyasetine alet eden zihniyettir dedi. AK Parti çevre, şehir ve kültürden sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin de, gençlerin bayramını, gençlere zehir eden Cütliçeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP zihniyetinin tezahürüdür diyerek tepkisini gösterdi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Orana Milliyetçi Hareket Partisi Çeşme İlçe Başkanı Gökhan Çelikte tepki gösterdi. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Allah <gülüyor> bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-29'a kadar. Askerciyet demekti ve kamu çalışanı Ak Partiden ekzam açıklaması geldi. Asgari ücrete zam olacak mı? Hükümetten açıklama geldi. Son dakika haberine göre Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam olup olmayacağı merak konusu olurken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Çelik, partinin MEKAT gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak son günlerde gündem olan asgari ücrete zam olacak iddialarına ilişkin konuştu. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika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 AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin mevyeke gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, basın mensuplarının asgari ücretiyle ilgili sorusuna yanıt verdi. Sözcü Çelik, tüm talepleri yakın bir şekilde takip ediyor ve değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete ilişkin şunları kaydetti. AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, Çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması, içeriklendirilmesi henüz çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları. Çelik, terörle mücadele konusundaki kararlılığın aynen sürdüğünü belirterek her geçen gün terör örgütlerine verilen bir takım siyasi ve askeri desteklerle ilgili yeni bilgilere ulaştıklarını ve bunlarla ilgili yeni mücadele taktikleri ve yöntemleri geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, AK Parti açısından NATO sürecinin ilkelere, prensiplere ve kurallara bağlı olarak yürütülmesinin her zaman önemli olduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Çelik şöyle devam etti. Burada ilkelere bağlı olarak NATO'nun genişleme vizyonuna, prensip olarak her zaman bu destekler verildi ama müttefiklerimizden bazıları başta olmak üzere bir NATO üyesi olan Türkiye'nin, Düşmanı olan terör örgütlerine verilen askeri ve siyasi destekleri Cumhurbaşkanımız hem Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden hem başka kürsülerden yüksek sesle ifade etti. 11 Eylül olaylarından sonra Washington Anlaşması'nın 5. maddesinin ilk defa uygulanması ile ortaya çıkan tabloda terörizm net şekilde bir küresel tehdit ve hedef olarak, mücadele hedefi olarak ele alınmıştı. Ama Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde aynı desteğin verildiğine hiçbir zaman şahit olmadık. Çelik Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele ettiği sırada bazı müttefiklerinin patriot hava savunma sistemlerini ülkelerine geri götürdüklerini anımsatarak terör örgütlerine verilen desteğin Türk askerine, polise ve sivil vatandaşlara dönük saldırı olarak ortaya çıktığını kaydetti. Düşmanımıza verilen bu destek hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunun müttefiklik bağlamında herhangi bir şekilde izah edilmesi asla mümkün değildir ifadesini kullanan Çelik, DH'la mücadele ediyor bahanesiyle PKK-YPV terör örgütüne destek verilmesinin, her şekilde ilkesiz ve siyasi açıdan gayri ahlaki bir yaklaşım olduğu değerlendirmesinde bulundu. NATO içerisindeki konsensüsün korunması hassasiyetini dile getiriyoruz. AK Parti sözcüsü Çelik, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin beklentisine ilişkin şunları kaydetti. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi açık bir talepte bulunuyor. NATO'ya yeni üye olacak devletlerin her rüklüda terörle bağını kesmesi gerekir. Şimdi aslında bunu NATO ittifakı içerisindeki konsensüse karşıymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Özellikle Lüksemburg Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları bu meseleyi hiçbir şekilde anlamadığını gösteriyor. Sanki Türkiye bir konsensüs varmış da bu konsensüse karşı olarak hareket ediyormuş. Tam tersine Türkiye, NATO içerisindeki konsensüsün korunması bakımından bu hassasiyetlerini dile getirmiş oluyor. Hem kendi milli güvenliği açısından dile getiriyor, hem de NATO'nun içerisindeki konsensüsün korunması bakımından. Böyle bir şey kabul edilemez. Çelik, Avrupa Polis Teşkilatı'nın raporlarında İsveç'in, Suriye'nin Haseki kentinde terör örgütü PKK-Hübni'nin irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiğinin net şekilde görüldüğünü söyledi. Ömer Çelik şöyle devam etti. Daha da korkuncu İsveç Savunma Bakanı, doğrudan pkk başındaki, Suriye'deki başındaki şahısla Zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirebiliyor. Ondan sonra diyor ki ben sorunun ne olduğunu tam olarak anlamıyorum. Bununla ilgili olarak Türkiye ile konuşmaya hazırım. Sorun şudur. NATO bir güvenlik örgütüdür. Bu güvenlik örgütünün en büyük mücadele alanlarından bir tanesi küresel terörizmdir. Siz doğrudan bir NATO üyesi ülkenin terör hedefi olarak gösterdiği terör yapılarıyla bir temas içerisindesiniz ve onlara destek veriyorsunuz. Birincisi, bu örgütler sizin ülkenizin içerisinde para topluyorlar. Bu toplanan paralar silah olarak örgüte dönüyor ve daha sonra da NATO ittifakının en önemli ülkelerinden olan Türkiye'nin askerine, polisine ve sivil vatandaşlarına karşı bir tehdit uyguluyor. İkincisi, ilkesizlik ve tutarsızlık şudur, hem NATO içerisindeyiz hem de bize silah ambargosu uyguluyorsunuz. Bu ülkelerin de bu şekilde, yeni üye olmaya çalışan ülkelerin de bu şekilde yaptığı davranışlar var. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Türkiye'nin NATO ilkelerine ve prensiplerine uygun davranılmasını istediğini vurgulayan Çelik, Allah diyorlar ki biz açık olarak bizden ne istendiğini anlayamıyoruz. Açık olarak istenen şu, insanlığa karşı suç işleyen bu Sera destek vermeyi kesmenizi istiyoruz. Bu kadar net ifadesini kullandı. Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi. Çelik, Eser siyasetinin devamı olacak bir diğer projenin de Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi için bu benim projemdi. Telefonlarımı dinleyerek bunu çalmışlar dediğini aktaran Çelik, Kılıçdaroğlu'nun şimdi ise seferberlik halinde buna karşı çıktığını söyledi. Çelik, böylesine çelişkili, böylesine tutarsız. Böylesine çevre bilincinden kopuk herhangi bir yaklaşım olabilir mi, diye konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü istismar ederek, Atatürk'ün isminin verildiği bir yerin yıkılması olarak bu projenin sunulduğunu dile getiren Çelik, doğrusunu söylemek gerekirse Türk siyasi tarihinde Atatürk istismarcılarının Atatürk'e, bu millete ve değerlerine yaptığı kötülüğün haddi hesabı yoktur. Nitekim Taksim'in ortasında o muhteşem eser yapıldığı adı, Atatürk Kültür Merkezi'dir hiç kimse kendi kötü siyasetine, kendi kötü niyetine, kendi esersizliğine, bu millete yaptığı kötülüğe Atatürk'ü kalkan yapmaya çalışmasın şeklinde konuştu. Türkiye-Mısır ilişkileri. Mısır ile normalleşme ve diyaloğun güçlenmesi sürecinin devam ettiğini bildiren Çelik, 1 Haziran'da, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, İslam Kalkınma Bankası, ve Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantılarına katılmak üzere Mısır'a gideceğini belirtti. Çelik, bu çerçevede, kardeş Mısır halkıyla ortak çıkarlarımız temelinde ve Akdeniz'deki bölgesel gelişmeler temelindeki yakınlaşmamız devam edecek dedi. Adana'daki gençlik Şöleni'ne ne davet? Memleketi Adana'da Cumartesi günü, 8 yıl aradan sonra gençlik şöleni düzenleyeceklerini belirten Çelik, şöyle devam etti. 81 ilden 10 binlerce genç kardeşimiz Adana'da Cumhurbaşkanımızla buluşacak. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız, Adana Teşkilatımız Türkiye'nin her tarafından gelecek genç kardeşlerimizi misafir etmek için onların Cumhurbaşkanımızla en verimli, en güzel şekilde buluşmasını sağlamak için günlerdir bir hazırlık yapıyorlar. Cumartesi günü saat 17.00 gibi bu faaliyet başlayacak. Türkiye'nin her tarafındaki genç kardeşlerimizi Adana'ya, Cumhurbaşkanımızla buluşmaya bekliyoruz. Bir güvenlik örgütüne üye olacak devletlerin teröre destek vermemesi lazım. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda bu ülkeler hangi kriterleri yerine getirirse Türkiye'nin ikna olacağının sorulması üzerine Çelik, burada öne çıkan en önemli meselenin teröre verilen destek olduğunun altını çizdi. Çelik, bir güvenlik örgütüne üye olacak devletlerin teröre destek vermemesi gerektiğine işaret etti. İsveç hükümetinin gönderdiği silahlar, ele geçirilen PKK cephanelerinde ortaya çıktı. İsveç ve Finlandiya'nın öteden beri terör örgütüne yoğun bir şekilde finansman sağladığının, Türkiye odaklı faaliyetlerin merkezi haline geldiğinin, hem PKK'nın hem FETÖ'nün üst düzey yöneticilerini barındırdığının açık ve net olduğunu dile getiren Çelik, ayrıca bu ülkelerde, hiçbir şekilde Avrupa hukukuna da uymayacak şekilde bu teröristlerin rahatça istedikleri terör propagandasını, istedikleri faaliyetleri yapabildiklerini ifade etti. PKK'ya gönderilen silahların bir kısmının mali kaynağının da buradan sağlandığını, doğrudan İsveç hükümetinin gönderdiği silahların, ele geçirilen PKK cephanelerinde ortaya çıktığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti. Bu sene, daha önce 120 milyon dolar civarında gönderdikleri desteği İsveç, dünya dha karşı mücadele anlamında 326 milyon dolara kadar çıkaracaklarını söylüyor. Biz, PKK'nın herhangi bir yerini yok ettiğimizi, herhangi bir mağarada onun cephanesini bulduğumuzda bunun içerisinde bir Avrupa ülkesinin silahlarını gördüğümüzde buradaki ilkesizliğin ve tutarsızlığın adını koyarız ele bunun bir NATO ülkesi olması asla kabul edilemez abdi de Fransa'yı da bu konuda uyarıyoruz bu yanlışlığa yenilerinin eklenmesi gibi bir duruma asla müsaade edemeyiz mesele Türkiye'nin ikna edilmesi değildir Amerika Birleşik Devletleri başkaşkannı Joe biddenin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki açıklamalarıyla Türkiye'ye gitmeyeceğim ama iyi olacağınıza inanıyorum. Türkiye'yi ikna ederiz şeklindeki ifadesinin sorulması üzerine Çelik, şunları söyledi. Sayın Biden'ın tabii Türkiye'ye gelip gelmemesi kendi takdiridir. Ben ona bir şey söyleyemem ama müttefikler arasındaki bu meselelerin yoğun bir şekilde gerek telefon diplomasisiyle gerek yüz yüze konuşulmasının her zaman faydalı olduğu açıktır ama kendi takdiridir. Fakat şunun bilinmesi lazım. Mesele Türkiye'nin ikna edilmesi değildir. Yani herhangi bir devlet başkanı, Türkiye'nin ikna edilmesinden bahsediyorsa mesele, Türkiye'nin ikna edilmesi gibisinden bir denklem içerisine alınamaz. Mesele, yeni üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdiği desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir. İkinci olarak, mevcut ülkelerin de terör örgütlerine verdiği desteğin kesilmesidir. Dolayısıyla buradaki durum, Türkiye'nin ikna edilip edilmemesi meselesi değildir. Buradaki durum, eğer bir genişlemeden bahsediliyorsa bu genişleme çerçevesinde buna aday olan ülkelerin terör örgütlerine desteği kesme konusunda ikna edilmeleridir. Zaten şimdiye kadar yanlış yapmışlardır. Hele bir güvenlik mimarisinin içerisinde. İsveç Savunma Bakanı'nın, terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle muhatap olduğuna dikkati çeken Çelik, şimdi bu şahıs, diyelim ki İsveç NATO üyesi olduk, NATO toplantısına katılacak, NATO toplantısından çıkacak, ondan sonra da terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle toplantı yapacak. Böyle bir çelişki olabilir mi? Asla söz konusu olamaz diye konuştu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in Amerikan Kongresi'nde Türkiye karşıtı sözleri üzerine aldığı alkışların tartışıldığının hatırlatılmasının ardından bu konudaki değerlendirmesi sorulan Çelik şöyle konuştu. Miçotakis'in orada kendi ulusal tarihini, Amerikan tarihine referans vererek anlatma biçiminin Yunan medyasında da nasıl eleştirildiğini gördüm. Yunanistan'ın geçmişteki siyasi figürlerinin, Amerikalıların yolunu izledikleri şeklindeki yaklaşımının nasıl eleştirildiği bence iyi değerlendirilmesi gereken bir konu. Hangi kongrede, hangi parlamentoda, kim ne için alkışlamış bu çok önemli değil. Herhangi bir parlamentonun alkışları, Alkışlanan kişiye bir tarihi hakikat vasfı vermiyor ama burada bazı çelişkiler var. Biz tabi Amerikan senatosunu önemsiyoruz. Oradaki değerli kongre üyeleriyle de hem görüşlerimizi paylaşıyoruz hem iyi ilişkiler sürdürmeye çalışıyoruz ama şuna dikkat edilmesi gerekir. Bir kongrede bir müttefikiniz, bir başka müttefikinize karşı söz söylediği zaman bunun alkışlanması çok doğru bir şey değil, kendi takdirleri. Gidip de başka parlamentolarda, Türkiye'ye silah vermeyin diye yalvarmanın hiçbir şekilde saygıder bir davranış olarak değerlendirilemeyeceğini, bunun utanç verici olduğunu söyleyen Çelik, şöyle devam etti. Yani siz sürekli olarak, adalar üzerindeki uçuşlardan bahsediyorsunuz. Peki siz anlaşmalara göre silahsız olması gereken adaları silahlandırma hakkını kimden alıyorsunuz ve hangi hukuktan alıyorsunuz? İkincisi, adalar üzerinde uçuş dediğiniz şey, sizin hava kuvvetlerinizin yaptığı ihlallere karşı Türk hava kuvvetlerinin verdiği cevaptır. Hukuksuz bir durum yoktur. Bunu defalarca açıkladık, kayıtları var bunların. Üçüncüsü, Yunanistan sahil güvenliği ve ona destek veren fronte, göçmenlerin botlarını şişleyerek Akdeniz'de insanların ölüme sürüklenmesine ya da böyle bir tehditle karşı karşıya kalmasına yol açtı. Mesela, bu sorgulanmış mıdır? Esas mesele budur. Yoksa parlamentolara bir sürü insan gidiyor, nezaketen de bir sürü insan alkışlanıyor. Kıbrıs meselesinde de net bir şekilde görülmesi gereken şey şudur, hakkı gasp edilen ve şimdiye kadar da verilen sözlerin tutulmadığı taraf, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Yunanlıların bu lobi faaliyetinin hiçbir şekilde mesele çözmeyeceğini dile getiren Çelik, onların meselelerini çözeceği yer Türkiye'dir. Türkiye ile konuşacaklar. Yoksa geçmişte de çözemediler, bugün de çözecekleri bir durum yok. İsterse dünyanın bütün parlamentolarında alkışlansın, hiçbir önemi yok dedi. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhur... Ana verilerimiz devam ediyor yaklaşık 23-29'a kadar. kez açıklandığında 3600 ek gösterge tarihi belli oldu. İşte taslak metni. Son dakika habere göre 3600 ek göstergelerin çıkaracağı tarih belli oldu. İşte milyonlarca memur ve emeklilerin merak ettiği o taslak metni. Finans, finans, ekonomi. Son dakika 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu. İşte milyonlarca memur ve emeklinin merak ettiği o taslak metni. Son dakika, 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu. İşte milyonlarca memur ve emeklinin merak ettiği o taslak metni. Son dakika, 3600 ek gösterge ile milyonlarca memur ve emekli maaşlarına gelecek zamları merak ederken son dakika gelişmesi yaşandı. 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı iddia edilirken, Ek gösterge taslar da ortaya çıktı. İşte 3600 ek gösterge için son dakika haberinin detayları. Son dakika, 3600 ek gösterge ile milyonlarca çalışan kalem kağıdı hazır ederek hesap yapmaya başladı. Memur ile emeklilerin maaşlarına zam, ikramiyelerine artış yapacak ek gösterge düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin detayları Mayıs ayı sonunda açıklayacağını ifade ederken, Masanın diğer ucundaki taraf Memursen ise bütün kamu çalışanlarının 3600 ek göstergeye tabi tutulmasını talep etti. Maaş 1450, ikramiye 43500 lira ek. 3600 ek göstergede yansıtma oranı detayı. Son dönemece girilen 3600 ek gösterge süreci için kritik bir gelişme yaşandı. Sabahtan Faruk Erdem'in ulaştığı 3600 ek gösterge taslağı ile milyonlarca kişinin beklediği düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih de belli oldu. Son dakika, tüm memurları ilgilendiriyor. 3600 ek göstergede flaş talep. Eğer kabul edilirse. 15 Ocak 2023'de yürürlüğe girecek. Habere göre, taslakta yer alan dördüncü madde ile ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek. En çok aranan haberler. MİT piyasalar. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.9'a kadar değer izleniyor. Birçok ülkede de hissedildi. 6.9'luk deprem sonrası ne oldu. 6.9'luk deprem birçok ülkede hissedildi. Tsunami uyarısı yapıldı. Avusturya'nın Yeni Zellanda'ya bakan kıyılarında 6.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir can kaybı ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. 6.9'luk deprem birçok ülkede hissedildi. Tsunami uyarısı yapıldı. Avustralya'nın Yeni Zelanda'ya bakan kıyılarında 6,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi USGS Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın güney kıyısındaki bu Limanı'nın yaklaşık 1062 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, deprem ve tsunami kaynaklı herhangi bir can veya mal kaybı bildirmedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nden görün. Ana haber bir devam ediyor yaklaşık 23.29'a kadar değerli izleyenler. Josef de cezası belli oldu. Beşiktaşlı Josef de Souza'ya iki maç ceza verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Göztebe maçında Kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza'ya iki maç men cezası verdi. Toplantısında alınan diğer kararları açıklanmış. Beşiktaşlı Josef de Souza'ya iki maç ceza. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu PFTK Göztepe maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Josef de Soza'ya iki maç mem cezası verdi. PPDK, toplantısında alınan diğer kararlarda açıklandı. Beşiktaş'ın Göztepe'ye konuk olduğu maçın 37. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Josef de Soza'nın cezası belli oldu. Kural dışı hareket sebebiyle Fukiye'ye sevk edilen Brezilyalı oyuncuya iki maçtan mem cezası verildi. PPDK kararları açıklandı bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle. Bir Kayseri Spor Kulübü'nün 14 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Kayseri Spor Yeni Malatya Spor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına 52.3 maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt tribünüce C, D, F, Güney Alt tribünüce, D ve Kuzey Alt Tribünü de blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının blok edilmesi suretiyle bir sonraki, ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 2 Kasımpaşa'nın, 15 Mayıs 2022 tarihinde Recep oynanan Kasımpaşa Antalya Spor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu müsabakasında, Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 533 53-3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası kapalı tribünü e blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının blok edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine. 3. Konya Spor Kulübü'nün, 15 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Konya Spor Hatay Spor Spor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, 52.3 maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu doğu tribünü de ve kafem kuzey kale arkası tribünü kuzey üst ev blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının blok edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulü olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine. 4. Trabzonspor'un 15 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Trabzonspor Altay Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50-0-0 TL para cezası ile cezalandırılmasına 533 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğal tribünü 311, 312, 313, 314 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123 ve 3124 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının blok edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesini. Aynı müsabaka da Trabzonspor'un. Stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Trabzonspor'un merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 75.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Trabzonspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 128.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 52 maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Tribünü 304 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının blok edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Trabzonspor'un Süper Lig ve TFF birinci lig yayın talimatının 7 1 maddesine aykırı eylemi nedeniyle 32.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Trabzonspor'un akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 5 Göztepe'nin 15 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Göztepe Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu müsabakasında.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 kapsamındaki kartlarının blok edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Göztepe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Göztepe'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Göztepe sporcusu Adis Cahovic'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FUT'nin 43. maddesi uyarınca ve FUT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle bir resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına. Altı Beşiktaş sporcusu Josef de Souza Dias'ın, 15 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Göztepe Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına. 7 Fenerbahçe'nin, 15 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 533 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünüce ve Spor Toto Tribünü de, E ve M bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının blok edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Fenerbahçe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 8. İstanbulspor Antrenörü Mustafa Kurtoğlu'nun, 14 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Samsunspor İstanbulspor Spor, Spor Toto 1. Lig Grup müsabakasında, akredite edilmediği yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. 9 Bandırma Spor Kulübü görevlisi Hasan Aktaş'ın 14 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Bandırmaspor Bursa Spor, Spor Spor Toto 1. Lig müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına. 10 Bursaspor Kulübünün 14 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Bandırmaspor Bursa Spor, Spor Spor Toto 1. Lig müsabakasında Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın talimatına aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Bursa Spor Kulübü sporcusu Kubilay Sönmez'in, güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Bursa Spor Kulübü görevlisi Emre Oğuz'un, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Bursa Spor Kulübü görevlisi Emre Oğuz'un, güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına. 11 Menemen Spor Kulübü antrenörü Ramazan Burak Öner'in, 14 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Menemen Spor Gençler Birliği Spor Toto 1. Lig müsabakasında, Müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6500 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 12 MGE Ankara Gücü Kulübü'nün 14 Mayıs 2022 tarihinde oynanan MGE Ankara Gücü Boluspor Spor Spor Toto 1. Lig müsabakasında,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 1. ve 2. maddede iki farklı eylem nedeniyle blok edildiği belirtilen Güney Kale arkası tribünü 201 numaralı bloka girişi yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden iki ev sahibi müsabakada blok edilmesine. 13. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün, 14 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Ankara Keçiören Gücü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, Stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 14 Kocaeli Spor Kulübü'nün 14 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Eyüp'i Spor Kocaeli Spor Spor Toto 1. Lig müsabakasında en az 2 adet forma aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Kocaeli Spor Kulübü masörü Hakan Küçük'ün Top toplayıcıya yönelik sportmenliğe aykırı hareketin nedeniyle iki resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. İlliyata. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor. Ocaktaşık 23.09'a kadar değerli izleyenler. Anadolu Efes finale yükseldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Anadolu Efes Olimpiyakos'u yenerek finale yükseldi. Son dakika haberine göre Tübücü Final forda Anadolu Efes Olimpiyakos ile karşılaştı. Anadolu Efes Yunanlar rakibi rakibi Olimpiyakos'u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. Son dakika Anadolu Efes Olimpiyakos'u yenerek finale yükseldi. Son dakika Turkish Airlines Eurovik final for Anadolu Efes, Olympiakos ile karşılaştı. Anadolu Efes, Yunan rakibi Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. Mücadele Stark Arena'da oynandı. Olympiakos-Anadolu Efes karşılaşması temsilcimizin 77-74'lük üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte son şampiyon Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'e de finale yükseldi. İki takım arasındaki inci randevu. Turkish Airlines Eurolagued'e finale yükselmek için mücadele eden Olympiakos ile Anadolu Efes, tarihleri boyunca 45. kez karşı karşıya geldi. Final ve üçüncülük maçları 21 Mayıs'ta. Turkish Airlines Eurolagued'e geçtiğimiz sezonun şampiyonu Anadolu Efes'in de yer aldığı Final Four, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek. Anadolu Efes, Barcelona-Real ve Madrid maçının kazananı ile şampiyonluk için parkeye çıkacak. İki eşleşmede mağlup olan taraflar final gününde üçüncülük için kozlarını paylaşacak Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Feli izleyenler bu haberimize birlikte tarih haber.com haber Bülteni'nin sona geldik daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarih haber.comu sitemizde yer alan reklamlarda tıklayarak bize.